Güzel oyun da birinci olunmaz yani bu oyunda <gülüyor> <gülüyor> Olucam olucam Kanka sabah işe kalmışta izlerim ya. Olucam kanka evet. olmadan yani sözüm söz yani Olmadan çıkıycam Dokuz, ben Dokuzda izlerim kanka Harbi de bekliyem Bırakmayacağım Yok ne, o saatte kadar devam Büyük evet. ettim Büyük emin ettim Olucam ki Tip ben maksimum ki. bir saate olucam yani bir kalkıyorum sabah 9'da seyret yayım evet <gülüyor> Arkadaşlar bu oyun birinci oluyor. <gülüyor> Dikeliyorum <değil> mi böyle. <gülüyor> Geçin taşlarınızı. Ama bak bu oyun birinciyum izleyin şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sigaramı da yaktım. Abi, yat yatmıyorum ya şu oyunu kazan. Tamam mı? 5 tap izleyeceğim bu oyunu. Tamam lan. Ben, ben kaçtım. Abi telefondan izlerim hadi görüşürüz bay bay. Hadi görüşürüz kanka iyi geceler. Oğlum tek nasıl kazanacaksın ki? Kanka bunu grupta bir olayı yok ki zaten. Parti olmanın bir olayı yok burada. Teamli oyunlarda bir tık avantaj elde ediyorsun o kadar. Oyunu bir kişi kazanıyor ya Parti olarak kazanamıyor. Hayalmana koyayım inanılmaz. Eren oyun nasıl? <gülüyor> Oynadım ben. Az kalsın birinci oluyordum ama. Anladı. <gülüyor> Çok kanser ya şu. Çok kanser ya. 24 saat falan olmayacak Cenet. 48 saat olacak. Bırakmam yaz 1903'e göndersene sevgili Fenerbahçeşiktaşlı sevenlerini mutlu et. Abi ben Beşiktaşlı değilim ama maalesef. Beşiktaşlı sevenlerim de kendileri atabilirler. Ameliyat cinsel sıkıntılarım var. İnmemiş testis hastalığım var. Ameliyata gireceğim yakında. Çok dertliyim. İnmemiş testis mi? Nereye inmemiş? <gülüyor> Full kalkık mı? Testis diyor oğlum. taşak diyor. Ne oluyor ya? da S gamer ya Pudi Pudi Pudi Pudi <Sessizlik> <Sessizlik> Çocuk ne yapıyor? Evet, kaç kişi kaldı? Veriyorum Pudi'yi <Sessizlik> Beni bu bugün. Lüto <Sessizlik> 7 aydır, selamlar. Hoş geldin, eyvallah. Selam, selam. Aynen, kendimi söylüyorum. mal düşek created with free version for non commercial use Karpuz, elma, vişle Üzüm, karpuz, elma, vişle Üzüm, karpuz, elma, vişle Üzüm, karpuz, elma, karpuz, karpuz, karpuz <gülüyor> Ya bunda da el olmuyor ya <gülüyor> <Bunun boşuna alacak. gülüyor> Melpi hiçbir şey yok <gülüyor> İnce olursan bana olur ya Şimdi team'li bir şey verirse...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 aman alsa iyi 33 lan. Aldık ya. Aldık Created with free version for non-commercial use. Aldık ya. Sarı. sarı Orospu çocuğu mavi Umarım elenirsin Pik Sen eleneceksin Oh be Maviler siktir gidin Hadi bakalım. Tam şifte basacağım. Ya arkada başladı. No Created with free version for non-commercial use. Hayır. Abi iyi aldın mı? Let's go! Ferit. Efendim kanka. Evet. Tam. Buraları mı? Bundan sen. Lan beş sap cebinde kalsın ya da mı oyunu kazandın bunu. <gülüyor> aa, aa kay kazandın değil mi? Kazandım kanka. 5 sap atıyorsun. <gülüyor> atma atma. Atma kanka. Ben de beklemiyordum bu video bana. <gülüyor> Ben izleyemedim ya, yani. oh. demin aldın abi. Hangisinde? Şey, fall, fall Mountain. Oyda, tutundun mu bu sefer? Evet.